Atina'daki Akropolis Müzesi'nde bulunan Peplos Kore isimli figürü görüyoruz. Durumumuz sanat tarihinde meydana gelen komik şeylerden biri aslında. Objeler bir konudaki orijinal fikirlere göre adlandırılırlar. Ama daha sonra araştırmalar yapıldığında bu isim artık işlevsiz hale gelir. Ancak isim kalır çünkü artık herkes eseri o isimle biliyordur. Bu figür de Peplos Kore olarak biliniyor. Çünkü biz en başta bu figürün bir antik Yunan giysisi olan peplos giydiğini düşünmüştük. Peplos, omuzlardan bağlı ve aşağı dökülen, dikdörtgen ve genelde keten kumaştan yapılan bir giysidir. Kori ise antik Yunan'ın her tarafında bulunan bir figür türüdür. Kıyafetli bir kadın figürüdür. Ve çıplak olan erkek Kuros figürünün muadilidir. Kori, Yunanca'da genç kadın anlamına gelir. Dişi Kori ve erkek Kuros figürleri, klasik dönemden önce gelen arkaik dönemde çok sayıda bulunmuştur. Küçük bir heykeldir ve Akropolis'te bulunmuştur. Dişi kori figürleri genelde Tanrıça Athena'ya sunulan adaklardır. İlginç bir şekilde çoğu durumda erkekler tarafından sunulmuştur. Ama son yapılan çalışmalar bunun aslında genç bir kadının temsili olmayabileceğini öne sürer. Bu bir Tanrıça olabilir. Bu figür çok sıra dışı bir şekilde giydirilmiştir. Akropolis'te bulunan tüm genç kadın heykellerinin arasında bu şekilde giydirilmiş olan tek heykel budur. Sanat tarihçileri şu an aktif olarak bu kadının tam olarak ne giydiğini tartışıyorlar. Bazıları hala bunun bir peplos olduğunu düşünmeye devam ediyor. Bazıları peplosun altındaki kitan olduğunu düşünüyor. Bazıları ise üstünde bir pelerin olduğunu söylüyor. Yani çok sayıda ihtimal var. Figürün orijinal renklendirmesi de aynı şekilde incelenmiş. Renklendirmesi kıyafetini anlamamıza yardımcı oluyor. Hem giydiği şey çok sıradışı olduğu, hem de tanrıça heykellerine benzediği için son zamanlarda başka bir varsayım da bulunuluyor. Bu oldukça dikkatli bir şekilde araştırılmış bir varsayım. Bu tahmin bu heykelin aslında bir adak olmayabileceği yönünde. Bu da aslında Akropolis'te bulunan çoğu dişi kori figürü için geçerli. Bu bir tanrıça, muhtemelen Artemis veya Athena olduğu düşünülüyor. Artemis çok önemlidir, av tanrıçasıdır. Genelde yanında yay ve ok taşır. Bu heykelin ise elinden ne taşıyor olduğunu bilmememiz çok muhalif olucu. Eğer bilseydik kim olduğuna dair çok sayıda soruya kesin bir cevabımız olurdu. Belli ki sol kolu dirseğinden bükülü halde. Bu da bu genç kadın temsillerinin çoğunun tipik özelliğidir. Demek ki sol elinde bir yay tutuyor olabilirdi. Sağ elini ise yumruk yaptığını görüyoruz. Kolayca ok tutabileceği gibi bir şekilde dilinmiş. Yani Romalıların sonradan Diana şeklinde hitap ettiği tanrıça Artemis olabilir. Figüre yakından bakalım. Başının tepesini kaplayan çok sayıda delik olduğunu görebiliriz. Muhtemelen yukarı yükselen ışınlarıyla beraber metal bir taç bir tür metal başlık takıyordu. Bu da kesinlikle ilahiliğini gösteriyordu. Bu kadın figürlerin taç veya başka takılar takması sıra dışı değildi. Bunlar heykelin üzerine uygulanan metal veya boya ile temsil edilirdi. Aynı zamanda başının tepesinden yükselen bir çubuk görüyoruz. Bazı sanat tarihçileri tacın üzerinde bir hilal olabileceğini öne sürüyor. Ve orijinalinde yerinde olabilecek bronz küpeler içinde açılmış delikler görebiliyoruz. Yüzü daha karışık bir şekilde boyanmış olmalıydı. Sadece kırmızı renkli kısım geride kalmış. Ama bize göre gözlerin ve kaşların etrafında da kırmızıyla beraber siyah renk boya vardı. Ve belki daha hafif renkler de vardı. Heykel sadece göğüslerini ve belini değil, aynı zamanda ağır kumaşın altındaki bacaklarını da hafifçe belli ediyor. Figürde çok az da olsa bir hareket hissi var. Bu gördüğümüz çok arkaik bir figür. Arkaik bir gülüşe sahip. Bunun aslında mutluluk duygusunun bir göstergesi değil, daha çok bir esenlik sembolü olduğunu unutmamalıyız. Bu gülüş, bizde bu figürün üstün, kusursuz, duygu ve zorluk dünyasından bağımsız ve hepsinin üzerinde yükseliyor olduğu hissiyatını yaratıyor. Bu da bir tanrıça figürü veya ideal dişiliği temsil eden bir figür için oldukça mantıklı. Bence bu heykel yeni yapıldığında ve hala parlak şekilde boyalıyken bu his gerçekten çok güzel bir şekilde ifade edilmişti. Karnından dökülen kumaşın alt kısmındaki şeritte boya izlerine rastlıyoruz. Giysisinin ön kısmı ise gövdesinin ortasından ayrılıyormuş gibi görünüyordu. Dekoratif şekillere ve hayvan işlemelerine dair işaretler görüyoruz. Evet Sphinx'i görüyoruz. Atlar görüyoruz. Muhtemelen oğlak şekilleri de var. Hepsi sadece özel bir ışığın altında görülebiliyor ve artık direkt gözle görülür değiller. Bunlar belki de doğurganlığına ve üremeye işaret ediyor. Bunu bilmek çok zor. Ama arkaik dönemden kalan en olağanüstü figürlerden biri olduğunu biliyoruz. Bize yadigar kaldığı için çok şanslıyız.